Her Merhaba, iyi günler. Ya. Bugün e, sahibi olduğum gem evine zor paralarla zor bağışlar. Ananızı sınırtın. Yaa, sınırtın. Ya. <gülüyor> anı <ama gülüyor> nasıl <koydum gülüyor> lan? <vallahi, boşum. gülüyor>